Bir bakışın var, dünya beden, Bir gülüşün var, bu bana yeter Bir bakışın var, bu bana yeter Ey güzeller güzeli Ey melekler beleyim Söyle bana kimsin sen Söyle bana kimsin sen Kaşına küsüne vurur Onun ey güzeller güzelim, ey çapkınlar çapkınım. Söyle bana kimsin sen, söyle bana kimsin sen, söyle bana kimsin sen, söyle bana kimsin sen. sen? Tepecikli mi, kuru çaydım, kasım paşalı Takeliğimi, bursalımı Ey güzeller güzelim Ey melekler meleğim Söyle bana kimsin sen? Söyle bana kimsin sen? Söyle bana kimsin sen? Söyle bana kimsin sen?